Herkese selam teknoloji oku takipçileri, bugün sizlerle beraber son zamanlarda evlerin tercihi, kablosuz, şarjlı Dikey süpürgeyi inceleyeceğiz. Biliyorsunuz ki kullanım açısından kolaylık sağlamasından ötürü aynı zamanda evinizde çok da az yer kaplamasıyla beraber insanların daha çok tercih ettiği ürünler olmaya başladı. Ve piyasada da bunun örneklerini çok çok görüyoruz. Bugün de sizlerle beraber Eureka BR5 Vacuum Cleaner olarak geçen modelimizi inceleyeceğiz. Bakalım bu model bizlere neler sunuyor. O zaman ilk olarak kutu içeriği ve tasarımıyla başlayalım. Cihazımız çok da büyük olmayan bir kutuyla beraber size geliyor ve bu gördüğünüz süpürge parçalar halinde kutunun içerisinde geliyor. El süpürge aletinde kullanmanız gereken başlık aparatı, şarj aleti ve aynı zamanda kullanım kılavuzu ile beraber sizlere geliyor. Tasarımından başlayacak olursak, öncelikle 1.6 kilogramlık bir ağırlığı olduğunu söyleyebilirim. Oldukça hafif taşıma konusunda. Eğer pencerelerinizin, bu perdelerinizin üst taraflarını eee süpürmek istiyorsanız bu konuda kaldırdığınızda çok fazla size ağırlık yapmayacak bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Mavi ve beyaz renklerinde tasarlanmış bir cihaz. Oldukça da şık duruyor. Şu an sizde görüyorsunuz zaten. Cihazımızın 2000 miliamperlik bir batarya kapasitesi bulunuyor. Ve bu batarya kapasitesi hemen şurada bir klipsle beraber çıkabiliyor. Bu klipsi de tekrar şarj olduktan sonra buraya koyuyorsunuz. Şarj süresi de şu şekilde yaklaşık üç buçuk saat boyunca bu dikey süpürgeyi şarj etmeniz gerekiyor fakat kullanım süresi ise e, yarım saatlik bir civarda yani yarım saat boyunca evinizin her yerine süpürmeniz gerekiyor bu cihazla beraber bu çalışma süresi boyunca da 70 air wattlık bir emiş gücü sizlere sunuyor biraz daha zaten sizde Era evet, tuzlar dökeceğiz, karabiberler dökeceğiz. O zaman ne kadar güzel bir şekilde çektiğine şahit olmuş olacaksınız. Bunu ekstra olarak cihazımızın iki tane modu bulunuyor. Onları da yine deneyim tarafında sizlere göstereceğiz. Bir normal mod, bir de turbo mod olarak. Turbo modda daha hızlı çalışıyor ve daha fazla çekiyor. Bu da gerçekten kafa karıştırmayacak iki tıkla halledebileceğiniz bir mod olduğunu söyleyebilirim. Hemen şurada gördüğünüz düğmeden. Bu işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Hazne kapasitesine gelecek olursak da 0,35 litrelik bir hazne kapasitesi burada yer alıyor. Bu da çok kolay bir şekilde çıkabiliyor bu arada. Onu da e, eminim detaylarda göstereceğiz. Çok kolay bir şekilde içerisini temizleyebiliyorsunuz. Filtresini temizleyebiliyorsunuz. Bu konuda da herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınızı söyleyebiliriz. Zaten en fazla akıllara takılan konuda e, hazne oluyor ya da filtresi oluyor. Filtre ve hazne konusunda aklınıza herhangi bir... Konunun takılması gereken bir şey yok bu cihazda. Gerçekten güzel bir filtresi var. Emiş gücü çok iyi ve yerleri böyle mükemmel bir şekilde temizliyor. Yerleri de demişken her yüzeye uygun bir şekilde bu cihazı kullanabiliyorsunuz. İster parkenizde, ister halınızda ya da normal fayansınızda bunu istediğiniz bir şekilde kullanabilirsiniz. Son dönem süpürgelerde oldukça çok karşılaştığımız bir başka özellik bu cihazımızla beraber yine geliyor. LED ekran. Ee, ama şunu söylemeliyim ki ben cihazın Tek beğenmediğim özelliği bu olabilir. LED ekran gün ışığında çok da fazla e, bir işe yaramıyor. Eğer ortamınız gerçekten karanlıksa bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. O zaman evet aydınlatıyor ama farklı cihazlarda bu LED ekranın daha da güçlü olduğunu görüyoruz. Ve gündüz gözüyle de aslında sizlere rahatlıkla yerde neyin olup neyin olmadığını gösterebiliyor. Ama bunu da LED ışıkta birazcık daha geride kaldığını belirtmek istiyorum. Ama yine de bu Vazgeçilmeyecek bir özellik mi? Hayır tabii ki değil. Ee, bence yine de tercih edilebilecek güzel bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Şimdi ise cihazın böyle birazcık detaylar kısmına bu açılıp kapanma düğmelerinin nasıl çalıştığına gelmek istiyorum yakın detaydan. Onları da nasıl kolay bir şekilde açıp taktığımı göstermek istiyorum. Sonrasında da zaten cihazı test edeceğiz. Bunları da birazdan görmüş olacaksınız. Tuzumuzu yere döküyoruz ve Euraka BR5 vakum Cleaner'la beraber bakalım bu tuzu nasıl çekeceğiz. Şu an cihazı çalıştırmaya başlıyorum. Şöyle hemen altta bir düğmesi var. Bu düğmeye bastığım zaman normal modda çalışmaya başlıyor. Şimdi siz de yakından görüyorsunuz. Geriye geliyorum ve... Kalmadığını siz de gördünüz. Bir de turbo modda çalıştıralım. Turbo modda da yukarıda gördüğünüz tuşa bastığınız zaman ekstra olarak çalışıyor. Şu an durdurdum ve siz de görüyorsunuz hiçbir şekilde yerde tuz lekesi kalmadı. Bence oldukça güzel bir emiş gücü var bu cihazın. Peki temizledik Beyza. Filtresini nasıl temizleyeceğiz? Onu da gelin hemen size yakından göstereyim. Filtreyi hemen şu aşağıda gördüğünüz mavi yerden bastığınız zaman... Yukarıya doğru kaldırıyorsunuz. Hemen altında tekrar bir mavi tuşumuz var ve buna bastığınız zaman aşağı doğru itmek suretiyle bu filtreniz şu an çıkmış oldu. Daha sonrasında buradaki süngeri de çıkardıktan sonra içini dökebilirsiniz. Oldukça kolay ve basit. Şöyle de göstereyim. Şu an içine topladı. Kapatıyorum. Daha fazla bu detaya maruz kalmanızı istemiyorum. Bunu da tekrardan taktık. Ve nasıl basit taktığımı şimdi sizlere göstermek istiyorum. Şu çıtlıklara geldiğinde hemen takıldı. Üste batarya tarafından bahsetmiştik. Yine bu batarya tarafında mavi işaretli yara klipse bastığınız zaman kolaylıkla takıp çıkartabiliyorsunuz. Aynı zamanda yine gelelim başlık değiştirme kısmına. Başlığı da bu şekilde yine mavi bir klipsten çıkartabiliyorsunuz. Şimdi ben bunu çıkarttım. Ve yerine en süpürme makinesini takacağım. Onu da hemen getiriyorum. Bunu da görmüş olduğunuz gibi mavi bir klipsi var. Buradan kolaylıkla takabiliyorsunuz. Ben şu an taktım. Ve bunu da istediğiniz gibi öne doğru getirebiliyorsunuz. Hazırsanız şimdi bir de bunu çalıştıralım. Gördüğünüz üzere istediğiniz kadar yukarıya aşağıya kaldırabilirsiniz. Ya da şimdi göstereceğim detay belki de evinde... En çok insanları deli eden taraflar. Şu aralar. Bakın bu aralara nasıl rahatlıkla girdiğini görebilirsiniz. Oldukça kolay bir şekilde çalışıyor. Tüm şu ince detayları kolaylıkla alabilirsiniz. Bence oldukça güzel bir detay olduğunu söyleyebilirim. Son olarak tekerden bahsetmek istiyorum. Daha demin başlığını çıkarmıştık. Hemen burada süngerimsi bir yapı var. Bu süngerimsi yapımız Böyle kolaylıkla çevrilebilmesini sağlıyor ve altından bahsetmiştik. Burada mob niteliğinde bir süngerimiz bulunuyor. Bu da daha kolay bir şekilde kaymasını sağlıyor. Bence oldukça güzel bir başlık olduğunu söyleyebilirim. Oldukça kullanışlı. Ben çok beğendim. Son olarak şarjımızdan bahsedelim. Böyle 1.5 metrelik bir şarj aleti var yaklaşık. Hemen yan tarafta bataryada gördüğünüz bu deliğe buraya takıyorsunuz ve bataryanızın başlığını da fişe taktığınız zaman yaklaşık 3,5 saatte artık şarj olmuş oluyor ve kullanabilirsiniz. Detayları görmüş olduğunuz yeri ne kadar iyi bir şekilde süpürdüğünü görmüş olduğunuz. Aynı zamanda kutunun içerisinden çıkan el süpürme aparatının da oldukça kullanışlı olduğunu söyleyebiliriz. Marka sadece bu cihazıyla da kalmıyor ve bu süpürgelerin yanına Euroke H11 ve Euroke FC3 MOB cihazında ekliyor. Peki bu cihazlara nereden ulaşabilirsiniz? Ondan da hemen bahsedelim. Mieco.com Hemen altta göreceksiniz. Belki söylediğimde tam olarak anlayamamış olabilirsiniz ama hemen Açıklamalar kısmının elinde ya belki yukarıda ya aşağıda yazıyordur. Mieko.com'dan ulaşabilirsiniz. Bundan da bahsettik. Peki bu cihazın garantisi ne kadar? E, teknik servisi nereden sağlanıyor? Bundan da bahsedelim. Bu cihazın ana distribütörü Xiaomi. Mieko'nun yetkili servislerinden bu cihazın teknik servisine ulaşabilirsiniz. 2 yılda garantisi sağlıyor. O yüzden e, gönlünüz rahat olsun. Ben bunu aldım da bir gün bozuldu. Ne yapacağım? Ya bu dertlere düşmek hiç iyi değil ki her zaman en çok tavsiye ettiğim şey eğer bir cihaz alıyorsanız yetkili servisi var mı yok mu buna mutlaka dikkat edin bunda da Xiaomi desteğiyle bunun yapılmış olması bence oldukça güzel. Son olarak kulağınıza şunu da çıtlatmış olayım. Miyeko Instagram sayfasından veya web sitesinden haftanın 5 günü böyle canlı yayınlar oluyor ve indirimler yakalayabiliyorsunuz, kampanyalar yakalayabiliyorsunuz. Böyle güzel cihazları kaçırmak istemiyorsanız mutlaka Miyeko Instagram sayfasını takip etmeyi unutmayın derim. Peki, sona geldik. Cihazın fiyatı ne kadar? Cihazın şu anki fiyatı farklı sitelerde değişmekle beraber 3500-4000 arasında gidip geliyor. Daha öncesinde yine elektrikli süpürgeler incelemiştik ve bu süpürgelerin 4000 TL üstünde olduğunu ve bunun kadar iyi performans sergilemediğini görmüştük. Tabii ki takdir size kalmış. Ben tüm detaylarını sizlere aktarmış oldum. Cihazı da oldukça çok beğendim. Testlerini de gösterdim. Peki siz nasıl buldunuz? Yorumlar kısmında bizlere belirtmeyi unutmayın ve bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edin derim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.